Girişimci, tasarımcı kadınlar, eğer kendinize güveniyorsanız bu yarışma tam size göre mutlaka katılın. Çünkü Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması üçüncü kez düzenleniyor. Hemen bütün detayları yarışmanın yürütücüsü Seçil Şendal'la görüşeceğiz. Seçil merhaba, ben hemen ayrıntıları senden öğrenmek istiyorum. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması nedir, amacınız ne? Merhaba. Bizim için gerçekten çok kıymetli bir yarışma bu. Çünkü Türkiye'nin her yerinde üreten, tasarlayan kadınlar var. Ve bu üreten ve tasarlayan kadınların en önemli sorunlarından bir tanesi pazara erişim. Pazara erişim sorununu ortadan kaldırabilmek için düzenlediğimiz bu yarışma, Türkiye'nin her yerinde kendi üreten, kendi tasarlayan, bununla ilgili bir şirketi olan ya da olmayan ama yaptıklarını pazarla buluşturmak isteyen kadınlara açık bir yarışma. Yarışmanın yürütücülüğünü ben üstleniyorum ancak çok kıymetli bir sponsorumuz var o da Anadolu Kültürel Girişimcilik. Anadolu Kültürel Girişimcilik Türkiye'deki müze mağazalarının işletmesini yapmakta olan şirket ve müze mağazaları aslında birer kültür elçisi çünkü özellikle uluslararası turistlere baktığımız zaman bu turistlerin müze mağazaları üzerinden alışveriş yaptığı ve kendi ülkelerine gezmiş oldukları ülkeye dair bir anıyı bu müze mağazalarında alışveriş yaparak götürdüklerini görüyoruz. Ve işte tam da bu noktada Türkiye'nin her yerinde yer alan bu müze mağazalarıyla kadınları bir araya getirmek, kadınların satışlarını müze mağazalarını bir pazar alanı olarak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmanın dediğin gibi üçüncü yılındayız ve her geçen yıl ilginin artıyor olması da beni gerçekten çok sevindiriyor. Dolayısıyla bunu şu anda tekrar üçüncü kez konuşuyor olmaktan da çok mutluyuz. Bugüne kadar 60'a yakın kentten 2000'i aşkın kadın başvurdu yarışmamıza ve her kategoride son derece başarılı eserler sundular. Aralarından seçmek çok zor ancak ...bunun seçimi için de çok kıymetli bir jüriye başvurarak hareket ediyoruz. Peki, kadınlar bu yarışmaya neden katılmalılar? Niye katıl Yani katıldıklarında ne elde etmiş olacaklar? Şöyle, yarışmayı beş kategoride açıyoruz Ve bu kategorilerin arasında kadınların vazgeçilmenize olan takılar... ...aynı zamanda ev tekstili, aynı zamanda tekstil... Türkiye'deki kültürü yansıtmakta olan kalve fincanları ve illüstrasyon kategorisi var. Evet, beş kategoride yarışıyorlar. Ancak yarışmak ve yarışmadan dereceyle ayrılmaktan daha kıymetli olan bu yarışmaya katıldığı için bu kadınların birer tedarikçi olarak kabul edilmesi. Ve tedarikçi havuzunun Türkiye'nin her yerindeki ihtiyaçlara belli olarak tanımlanması. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki Mardin mağazamızdayız ve Mardin mağazası için bir e, takı üreticisine ihtiyacımız var ya da Mardin mağazasında bir seramik üreticisine ihtiyacımız var. Hemen o bölgedeki tedarikçileri tarayarak o bölgedeki tedarikçiler arasında tedarikçi kadınlar arasında bize üretim yapmak ister misiniz diye üretime davet edebiliyoruz bu kadınları. Dolayısıyla onların e, sadece yarışıyor olması değil bu tedarikçi listesinin içerisinde olması da çok kıymetli. Çünkü dönüp baktığımız zaman kadınlar tedarikçi zincirlerine girmekte zorlanıyormuş. Ve Özellikle satın alma alanlarında satın alma tedarik zincirlerin içerisine girebilmeleri için çok küresel pek çok organizasyon var kadınları dahil etmeye davet eden. Bu kadar kıymetli yani Türkiye'yi dünyaya temiz etmekte olan müze mağazalarının da e, tedarikçi gruplarının arasında kadınlar olmazsa olmaz. O yüzden yarışmaya katılmanın en kıymetli noktası tedarikçi olmak. İkinci kıymetli noktası kazananlar için bir ön alım garantisi var. 10 bin TL ön alım garantisiyle. E, bu yarışmadan ödül alıyorlar bu da şu anlama geliyor örneğin arkamda gördüğünüz yastıklar 2019 yılının birincilerine ait e, Güzel. E, ben de çok seviyorum onları aynı zamanda benim evimde de varlar ve 10.000 TL karşılığında bu ürünlerden satın alınıyor ve alınan ürünlerle beraber e, müze mağazalarında satışa sunuluyor dolayısıyla Ön adım garantisi kıymetli bir şey çünkü kadının bir ikinci sorununa da pazara ulaşabilse bile kadının finanza ulaşmakla ilgili yaşadığı zorluk. Çünkü özellikle tedarik edebilmek ve toplu üretim yapabilmek için kadının sermaye ihtiyacı var ancak bu sermaye maalesef kadınlarda erkeklerden daha az. O yüzden çok kıymetli bulduğum ve Kagider'de benim de gururlu üyesi olduğum Kagider'de sıklıkla, Temsil edilen bir cümle vardır. Kadından almalı, memleket kazanmalı diye. Biz de burada kadından almalı, memleket kazanmalı ve memleketi temsil edecek ürünler kadının eliyle üretilmeli diyerek devam ediyoruz. Peki bu yılın teması şans olarak belirler. Evet bu yıl şansla ihtiyacımız var çünkü pandemi hepimizi yordu bu yıl şansa ihtiyacımız var. Peki bu şans teması ile ilgili neler olabilir? Hangi kategoriler var? Biraz bu yılın detaylarını da alalım. Başvuru koşullarını da öğrenelim. Aynı. Her yıl beş kategoride açıyoruz bu yarışmayı. Ve kategorilerde aslında müze mağazalarından sıklıkla alışveriş edilen kategoriler olarak belirliyoruz ki müze mağazalarındaki ihtiyaçla, tüketicinin beklentisi ve ihtiyacıyla ürünler eşleşsin. Dolayısıyla Takı her zaman e, müze mağazalarından sıklıkla alınan ve de yerel değerleri taşıyabilen ürünler. Dolayısıyla takı kategorimiz her zaman var. Tekstil kategorimiz var, ev tekstili kategorimiz var, ilüstrasyon kategorimiz var ve e, bununla birlikte kahve fincanı kategorimiz var. Şimdi kahve fincanı ve ilüstrasyon kategorisini biraz açmak lazım. Çünkü diğer kategoriler çok daha kolay anlaşılıyor ve sıklıkla başvuru alabiliyor. Ancak kahve fincanı şu sebeple, biz kültür elçileri olarak görüyoruz, kültürel mirasımızın elçileri olarak görüyoruz kadınlarımızı dedik ya, işte tam bu noktada kadınların bu temsilinin sağlanabilmesi için muhakkak ve muhakkak aslında Türkiye deyince akla gelen kahvenin ikramı konusu da var. O yüzden kahve fincan setleri, Türk kahvesinin ikram edildiği o fincan setlerin oluşturulmasını çok kıymetli buluyoruz. Bir diğer özel kategorisi ilüstrasyon. İlüstrasyon kategorisi özellikle e, farklı üniversitelerdeki güzel sanatlar okuyanlara, grafik tasarım okuyanlara, tasarım okuyanlara açık. Çünkü bir tasarımı yapmalarını ve bize o tasarımı dijital olarak teslim etmelerini rica ediyoruz. Dijital tasarımın telif hakkı olarak 10.000 TL veriyoruz. Daha sonra onu ihtiyaca bağlı olarak bir bir defterin üzerine de basıyor olabiliriz, bir şemsenin üzerine de basıyor olabiliriz. Dolayısıyla aslında o illüstrasyon o temayı canlandırmak için hayata geçiriliyor. Sonra da biz onu ürünleştiriyoruz birlikte. Hangi ürünlere koyacağımızı da tasarımcısı ile birlikte tartışmaktan, beraber ilerlemekten de çok keyif alıyoruz tabii ki. Peki bu yıl başvuru koşullarını sayarken tarihi de söylememiz gerekir herhalde. Nasıl, nereden başvurabilirler ve ne zamana kadar bir süre var başvuru için onları da öğretmeniz. Başvuru, başvuruyu kolaylaştırmak en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla başvurular internet adresi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla Anadolu'nun Kadın Gücü web sitesini ziyaret ederek direkt başvuruda bulunmak mümkün. Ee, başvuruda bulunabilmek için ürünün fotoğrafının gönderilmesi yeterli. Ürünün farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını rica ediyoruz. Daha sonra tedarik, e, ön elemeden geçen her kategori için beşer kişi oluyor dedik ya. O beşer kişinin de ürünlerini kendilerinden teslim alıyoruz ki eğer jüri ürünü fiziki olarak da görmek isterse ürünü fiziki olarak görebileceği şekilde sergileniyor. Anadolu Kültürel Girişimcilik e, Genel Müdürlüğü'nde jürilerimiz de gelip oradan bir fiil ürünü görerek, dokunarak, ambalajına bakarak e, birinciyi belirleyebiliyorlar. Tüm bu sürecin içerisinde tabii ki pandemi koşulları ve e, ürünlerin hijyen kalması bizim için çok kıymetli. İlk planladığımız 31 Mart tarihine kadar ancak geçtiğimiz yıllarda e, yoğun son dönem başvurularını görüp e, gelen taleplerle bir iki hafta kadar uzattığımız dönem oldu. Dolayısıyla ben şimdi buradan duyurabilirim ki e, Nisanın ortasına kadar biz talep toplamaya devam ederiz. Dolayısıyla vazgeçmeyin ama son dakikaya da lütfen kalmayın. Tabii şöyle şeyler de geliyor. Hani ev tekstili dendiğinde acaba masa örtüleri öğrenler katılabiliyor mu? Yün işi yapanlar katılabiliyor mu? Hani böyle farklı farklı sorular görüyorum ben geliyor kadınlardan. Sanıyorum birazcık tam olarak aktaralım daha iyi olur. Yani ev tekstili kategorisinde dediğimizde Örnekler verebilir misin? Hani fikir edinsin bizi izleyenler, katılmak isteyenler. Hani bir, evet, bir tekstil, şey yapıda e, diye düşünülebilir. Dolayısıyla burada bir tekstil de değil aslında, yani tekstilden Burada yastık örneğinde olduğu gibi, ama bir seramik vazo da olabilir örneğin baktığınız zaman bu. Önemli olan aslında e, ürünün ev içerisinde kendisine bir Yer bulabilmesi. Dolayısıyla biz onu takı, tekstil, ev dekorasyon, yani ev dekorasyon deyince züccaciye ve kahve setleri olarak ayırt ediyoruz. Bu kategorilerin tamamını da açığız. Yani takı, tekstil, üçüncü kategoride ev ve dekorasyon, eskilerin değişiğiyle züccaciye kahve fincanları ve ilüstrasyon. Beş kategori diye bakalım. Tekrar edeyim isterseniz. Burada biraz akıllar karışabiliyor. Bu arada şu konuda da tüm katılımcılarımızın çok rahat etmesini rica edeceğim. Biz bunun arkasında bir destek hattı da kurduk. Dolayısıyla yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız arzu ettiğinde benim ürünüm bu. Hangi kategoriye girmeli, nasıl fotoğraf çekmeliyim gibi destek istediklerinde de ekip arkadaşlarımız bu desteği A'dan Z'ye kadar veriyorlar. Dolayısıyla Tedirgin olarak yarışmaya katılmamaya hiç gerek yok. Ne kadar sorunuz varsa o esnada bu soruların yanıtlarız. Ancak tekrar söyleyeyim. Takı, tekstil, ev ve dekorasyon, yani büyüklerimizin tabiiyle züccarciye, ilüstrasyon ve kahve fincanı kategorilerimiz. Bir de o destek hattının numarasını da söyleyebilir misin? Bir telefon değil, e-mail atılmasını Rica ediyoruz biz bu konuyla ilgili. Dolayısıyla web sitesinin üzerindeki kontak e-mail adreslerine e-mail gönderildiğinde arkadaşlarımız hemen 2-3 saat içerisinde en geç yanıt verebiliyorlar. Peki şimdiye kadar tabii bu yıl üçüncüsü ilk iki yıl yapıldı. O yarışmanın sonucunda kaç kadından ne kadar ürün alındı, neler alındı, nasıl bir ekosistem oluşturuyorsunuz siz aynı zamanda? Bir ekosistem yaratıyorsunuz aslında bu yarışmayla. Biraz ondan da bahseder misiniz? Tabii yani aslında gerçekten Türkiye'nin her yerinden geliyor. Bana yüksek kovadan telefon geldi. Biz dediler yerleştiremedik, nasıl yapacağız, ne yapacağız ilk yılda. herhalde aldığım en keyifli telefonlardan biriydi hayatta. Ya da ürünlerini satarak çocuğunun sağlık masraflarını karşılamak zorunda olduğunu aktaran bir... Anne oldu pazar yerinde satıyormuş bunları ve pazar yerinden gerçekten müze mağazasına ürününü getirerek satabildi. Yarışmada dereceye girmedi ama bizim o dönemde ihtiyacımız bileziklerdi. Dolayısıyla biz o bilezikleri üreterek e, belli bir süre tedarikçimiz haline dönüşebildi. Çok, hani biz çok mutlu olduk, o, ümit ediyorum ki mutlu olmuştur. Böyle Türkiye'de 60 kente ulaştık şimdiye kadar ve e, 2000'e aşkında kadına ulaştık. Değerlendirme sonuçlarında ilk yıl 950 950 küsur kişi, ikinci yarışmada da 700 küsur kişi oldu. Bu da şu sebeple biz ilk yıl aynı kişinin çoklu kategoriden girmesine izin vermiştik. Dolayısıyla sayı çoğalmıştı, başvuru oldu daha doğrusu. İkinci yılda tek kategoriden girmesini tercih ettik. Bu yılda şöyle rica ediyoruz, pandemi koşullarında daha çok kişiyi tanıyabilmek istiyoruz. Dolayısıyla bir işi Birden çok kategoride bile, girebilir ama aynı kategoride birden çok ürüne giremez. Peki şimdi e, bazen anlaşılmayabiliyor o yüzden tekrar etmekte fayda var. Ben bir e, kadın tasarımcıyım e, ya da değilim yani bir şirketim yok ama tasarım yapmayı, farklı şeyler yapmayı da seviyorum. Yine de katılabilir miyim bu yarışmaya? Evet bu yarışmaya katılmak için girişimci olmak Şirket sahibi olmak koşulu yok. Çünkü biz bu yarışmayı aslında bir girişimciliğe ön adım olarak da görüyoruz. Tabii ki girişimciler de girebilir. Tabii ki hali hazırda markasını Instagram'da satmakta olan kadınlar da girebilir. Pek çok örneğin Instagram'da ürününü satmakta olan kadının girdiğini ve daha sonra kısa listeye kalarak bunun tanıtımını yaptığını, yarışmaya girdiğini, o bölgede aldı o bölgeye bu yarışmaya girdiğini duyurduğunu, sonra tedarikçi haline geldiğinde ürünlerinin resmini koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla birinci olarak baktığımızda Instagram üzerinde satışını yapan kadınlar çok sıklıkla karşılaştığımız ekosistemi de sormuştun ya biraz önce. Birinci grup. İkinci grup. Tasarım mağazalarında ürünlerini satanlar ya da tasarım tezgahlarında satanlar. Belediyelerin satış noktaları olabilir, bu belediyelerin yarattıkları pazar yerleri olabilir. Üçüncü olarak kooperatifler. Kooperatiflerin çok özel bir yeri var bizim için. Kooperatiflerdeki her bir kooperatif üyesinin ayrı ayrı yarışmaya girmesini rica ediyoruz. Ancak hangi kooperatifin üyesi olduğunu da belirtmesini istiyoruz. Çünkü... Her seferinde biz hikayelerini rica ediyoruz ve o hikayelerle aslında yarışmayı kazansalar da kazanmasalar da tedarikçimiz olabilmelerini temin etmek için hikayelere başvuruyoruz. Çünkü yerel kalkınma çok kıymetli ve yerel kalkınmanın olabilmesinin de gerçekten kadın yerel üreticiyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da kadın kooperatiflerin apayrı ve özel bir yeri var. Bir dördüncüsü ise kategorilerden biraz önce aktardığım gibi İllüstrasyon kategorisinde yer alanlar, onlarsa daha çok grafik sanatçısı ya da grafik öğrencisi ya da hocası oluyor. İki yıl üst üste örneğin biri İzmir, biri Antalya'dan olmak üzere e, üniversitelerimizde derslerin hocalarımız burada dereceye girdiler ve onların eserleri, müzey mağazalarının satışa Şimdi e, beş kategori birinci yıl, beş kategori ikinci yıl, yani toplamda on etti. On kadın eserleri e, bu yarışmada ödül almış oldu. E, Ön alıp vermesi öyle, tedarikçi olan kadınlarımızın sayısı yüzlere ulaşmıştır tabii ki. Tamam. Peki bu on kadın seçildiği zaman, birinci seçildikleri zaman onların kaç ürünü şimdiye kadar e, bu müze mağazalarında sergilendi ve e, tahmini ne kadar bir kazanç elde ettiler bundan? Ciro benim bileceğim kısmı değil. Çünkü ben e, projenin yürütücüsü tarafındayım. Müze mağazlarındaki ciraya maalesef hakim değilim. Ancak şunu söyleyebilirim. E, üreticiler tek bir ürünle müze mağazlarına girmiyorlar. Yani diyelim ki e, bu yastık mı sadece bu yastıkla girmek zorunda değil. Koleksiyonunun içinden birlikte ürün seçiliyor ve o Onların da müze mağazalarına tanıştırmak istedikleri, daha sürdürülebilir olacağını düşündükleri ürünlere de izin veriliyor. Ama dereceye giren ürün muhakkak alınıyor. Peki diyelim ki ben bu yıl katıldım yarışmaya herhangi bir kategoriden. Birinci de seçildim. Ürün tamam. karar veriliyor. Sonra ne oluyor? O aşamayı da aktarabilir misiniz? Yani ben seçildikten sonra yani bir kadın bu yarışmada birinci gelirse herhangi bir kategoride onu nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi geçen yıl pandemi sebebiyle daha zor bir süreç bekledi kadınları da müze da Çünkü pandemi sebebiyle müze mağazları kapalıydı ve anında gerçekleştirilemedi. Bir önceki yılın sürecini aktarmak o yüzden daha uygun. Çünkü bu yıl müze mağazaları açık olabilecekler. mi diyorum ki pandemi tekrar dünyaya bir olumsuz rüzgün estirmezse. Şöyle oluyor. Bir kere birinciler aynı anda duyuyorlar ve kamuoyu da aynı anda duyuyor kazandıklarını. Daha sonra bir onları biz kamuoyuna tanıştırıyoruz. Yani örneğin tekrar sizin kapınızı çalıyoruz ve o kişilerin tek tek tanıtılmasına vesile oluyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok aslında kadın üreticimiz... Bu müze mağazaları ödüllerine, Anadolu'nun Kadın Gücü ödülünü aldıktan sonra ürünlerini daha kolay tanıtmaya başladığını söylüyorlar. Dolayısıyla tanıtımlarına vesile olmak birinci yaptığımız şey oluyor. İkinci yaptığımız şey ise e, ürün gamlarını getiriyorlar ve Müze mağazalarının kategori yöneticileriyle birlikte ürün gamlarının arasında hangilerinin müze mağazalarında ve hangi müze mağazalarında daha kolay satabileceklerini tanımlıyorlar. Şimdi bu hangi müze mağazası kısmını açayım biraz istersen. O da şu, bazı yörelerdeki turist yapısı farklı ürünleri tercih etmeye, bazı bölgelerdeki turist yapısı ise diğer ürünleri tercih etmeye vesile oluyor. Dolayısıyla her ürün aslında aynı tüketiciyle buluşmuyor. Her müze mağazası da benzer turistlere hizmet vermiyor. Çünkü takdir edersin ki İstanbul'daki tarihi yerleri görmekle ilgilenen kitle biraz daha farklı. Belki Kapadok'u ziyaret etmekte olanlar daha farklı. İslam eserleri taraflarını ziyaret etmekte olanlar daha farklı. Ama işte Göbekli tepek gibi, Güneydoğan Dolu gibi bölgelerdeki ziyaret etmekte olanlar daha farklı. Dolayısıyla aslında e, o bölgedeki müze mağazasını ziyaret eden kişinin beklentisine göre ürünler yerleştiriliyor, ürünün yapısına bağlı olarak. Bir diğeri de e, ürünlerin tabii satılabilir olması aslında ambalajlarıyla da çok yakından ilişkili Çünkü pek çoğu aslında yurt dışına seyahat edecek bu ürünlerin. Dolayısıyla kırılmazlığı, paketlenmesi gibi konularda da onlara danışmanlık yapılıyor ve mümkün olduğunca ürünün en kolay satabileceği hale getirilmesi birlikte belirleniyor. Ve sürülebilir olabilmesi için de belki ürünün üzerinde bazı modifikasyonlara gitmeye üretici tarafı ve satın alan taraf birlikte karar verebilir. Yani diyelim ki yarışmadan tamamil örnek olsun diye söylüyorum. Görüş üzerine altın kaplama bir takı ...kazanmış olabilir ama bunun maliyeti çok yüksektir. Dolayısıyla aynı ürünü başka bir e, malzeme ile yapmaya birlikte karar verebilirler. Ama bu tabii ki üreticinin tercihidir. Hı hı. Peki bir de e, başında söylemiştim bir 10 bin lira alım garantisi veriliyor diye. Her için 10 bin TL önüm, e, alım garantisi. Bu şu demek yani aynı tedarikçinin ürünleri çok beğenilebilir, sürdürülebilir olabilir. Yüz binlerce de satabilir. Ama yüz binlerce liralık da satabilir. Ancak satmaya başlamadan biz 10 bin lirasını veriyoruz ki o üretebilsin. Hı hı. Peki şey güzel, yani yarışmada birinci oldu. Ondan ürün alındı. 10 bin lira verildi. O 10 bin lirayla üretip ürünlerini teslim etti. Sonra evet. o ürünler satıldıktan sonra eğer mağaza satıştan memnunsa o kadına sipariş vermeye devam ediyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yok, yani zaten temel amaç. Bu kadınları tedarikçi olarak havuzun içerisinde tutabilmek ve sürdürülebilir tedarikçilere hale getirmek. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Umut ediyoruz ki yıllarca devam edecek bir işbirliğinin ilk adımı her taraf için. Çok güzel bir yarışma. Biz de buradan duyurmuş olalım. Fırsatı kaçırmasınlar. Nisan ortasına kadar başvurular devam edecek. Anadolu'nun kadingücü.com Öyle değil mi internet siteniz? Evet. ...başvuruları bu site üzerinden yapabilecekler. Bir mesaj, mesajın varsa seçin, senin mesajınla tamamlamak isterim. Ben çok şunu söylemek istiyorum. Aslında kadınlar müthiş şeyler üretiyorlar. Ürettiklerini pazar yeliyle bulaştırmak konusunda zorlanıyorlar. Bu buna bir vesile. Ve her yarışmaya katılmak aslında kendini geliştirmek için de çok iyi bir fırsat. Çünkü yarışmaya katılanları bir ekosistem içerisinde tutuyoruz... Onlara ünlü tasarımcılarla bir araya getiren eğitim programları veriyoruz. Bu dereceye girip girmemeleriyle hiç ilişkili değil. Bu sürdürülebilir geliştirmenin bir parçası. Onlara finans ve ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu da işlerini büyütebilmeleriyle ilgili. Bunların tamamını görüntü olarak sadece bu yarışmaya katıldıklarından bu ekosistemin içerisinde olmayı sürdürsünler diye yapıyoruz. O yüzden hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Ve ne kadar büyütürsek bu çemberi o kadar aslında... Büyüyeceğiz ve güçlü olacağız diye düşünüyorum. Umarım binlerce kadına ulaşma fırsatımız olur Türkiye'nin her yerinden. Ve soru sormaktan lütfen çekinmesinler. Ve benim ürünüm, yahu yani benim ürünüm kazanacak demeyin. Çünkü ürünün kazanıp kazanmamız önemli değil. Sizin hikayenizle birlikte tedarikçi zincir içerisine girmeniz çok daha önemli bir aşama. Siz kooperatiflere, kadın kooperatiflerine çok önem veriyorsunuz. Ve onları mutlaka bağlantıya geçmesini istiyorsunuz. Peki... Neden, nasıl bir avantajı var kadın kooperatiflerinin? Kadın kooperatifleri yerel kalkınmanın çok kıymetli unsurları. Birlikte üretmeyi, birlikte büyümeyi, birbirine destek olmayı ve bir arada bir ürünü rafa koymayı başarıyor kadın kooperatifleri. Ancak kadın kooperatiflerinin zorlandığı noktalardan biri pazar bulmak her alanda olduğu gibi. İkincisi de bazen yaptıkları ürünler birbirine çok benziyor. Dolayısıyla... Bunu satışa sunmakla ilgili zorlanıyorlar. Şimdi bizim için kadın kooperatiflerinin yeri apayrı, dediğim gibi bölgesel kalkınmayı destekliyor olduğundan, dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Müze mağazasının olduğu yerde takdir edersiniz ki, özellikle turistlerin sıklıkla tercih ettiği bazı ürünler var. Bu bir bileklik olabilir, bu bir nazar boncuğu olabilir, bu bir püsküllü kitap harici olabilir. Yani el becerisiyle üretilebilecek, ve bizim satılabileceğini bildiğimiz müze mağaza olarak ürünler. Böyle bir ürün kategorisi gerektiğinde muhakkak o bölgenin kooperatifinden satın almayı tercih ediyoruz. Başka bir yere ürettirip o bölgeye göndermek yerine. Çünkü bölgesel kalkınma gerçekten o bölgede üretilen ürünün alınmasıyla hayata geçirilebilir. İşte tam da bu sebeple biz kadın kooperatiflerinin muhakkak yarışmaya dahil olmasını rica ediyoruz. Amacımız onları tanımak, aramızdaki ilişkiyi başlatıp bir satış olması, bir üretim gerektiği esnada direkt onlardan satın alma yapabilmek. Bu çok güzel bir avantaj. Yani yarışmada dereceye giremeseler bile sizinle bağlantı kurdukları için ileriki bir tarihte müzenin ihtiyacı olan bir takım takı, aksesuar gibi ürünlerin üretilmesi için direkt onların üretim yapmasını Tabii. sağlıyorsunuz. Evet. Direkt onların çalıyoruz Tabii. ve hani gerekli desteği de, tasarım desteği olabilir bu işte e, ürün fiyatlama desteği olabilir, direkt onlara sunmayı arzu ediyoruz. Çünkü amacımız gerçekten kooperatiflerin üretimini destekleyebilmek ve onları satın alma zincirinin içine sokabilmek. Andolu'nun Kadın Gücü Yarışması'nı üçüncü kez düzenliyoruz. Bu yılın teması şans. Bugüne kadar yaklaşık 60 kentten 2000 kadına ulaştık. Şimdi sıra yeni kadınlarımızla bir araya gelmekte. Yarışmaya katılan kadınları tedarikçi grubuna almak. Onlarla birlikte ücretsiz eğitimlere devam edebilmek, onları tasarımcılarla bir araya getirmek, yarışmanın bence ödülden daha kıymetli olan kısmı. Birinciler 10 bin lira önalım garantisi alacaklar ve 5 kategorinin birer birincisi olacak. Kategoriler takı, tekstil, eskilerin deyimiyle züccaciye yani ev ve dekorasyon kahve fincanı ve 5. kategorimiz ise illüstrasyon. Bu 5 kategoride gelen ürünleri bir jüri tarafından değerlendirip aralarından 25 kadını önelemeden geçireceğiz. Ve aralarından her bir kategorinin birincisine de 10.000 TL ön garantisi vereceğiz. Bir diğer çağrım kadın kooperatiflerine. Sevgili kadın kooperatifleri bu yarışmanın gül taçları, baş tacımız onlar bizim. Dolayısıyla bölgesel kalkınmaya destek verebilmek için kadın kooperatiflerinin muhakkak yarışmaya girmesini rica ediyoruz. Böylece aramızdaki satın alma bağının kurulmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım birbirinden değerli yarışmacıları biz de sizin sayenizde tanırız ve tanınmalarına bu şekilde biz de katkıda bulunuruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz.